Selam herkes, ben Roygo. Merhaba iki işler. Nasılsınız iyiymişsiz iyiymiş teşekkür ederim Bugün sizlerle birlikte Persona çok sevmiştiniz Ondan dolayı yenisi Gördüğünüz gibi şuradan Neyse yenisi geldi arkadaşlar ee, Yani çok izleniyor ve çok seviyorsunuz Ondan dolayı yeniden çekme kararı aldım Hemen başlayalım Bu Sesi fulllemek istiyorum Tam volume full zaten yani şunu kapatabilir miyim? Shift lock kapat. Ee, yani hileyi bulabilsem arkadaşlar hileyi yapabilsem olmuyor. O yüzden hilesi çekiyorum mecburen. Açın lan kapıyı. Açılan lan kapıyı. Arkadaşlar burada çok az e, polis var. Ondan dolayı başka servera geçelim. Çok az çünkü polis var. Bizim bayağı polis oldu bir server bulmamız lazım. Bu olur. Bu olur mesela. Ya yavşak mısın ya? Hile mi o? Yok değil. Yok. Şuradaki şeyde takılmayın. Aç abi. Aç kapıyı. Eyvallah kral. Ah. Dur lan. Avlanalım. Yavşak. Sen... Açılan kapıyı. Geri zekalı. Beyler, iskelet çıkarıyoruz. Aa, aa. Açılan kapıyı. Açılan. Oğlum, şerefsiz misin ya sen? Dur. Bak hilaç bu JJ soplit açmış bile. Yavşak. Çikirit. Allah'ım öyle öldürürüm seni. Şerefsiz herif. Allah'ım ya. Dur abim. Dur abim. Sakin. Ay şunuda bir. Aa. Aa. Beder ödendi. <gülüyor> Dur lan. Neyse. Dur bakalım. Oğlum bu şerefsiz. Gelip dalar bak. Aç bakayım. Aç kapıyı. Dur ben oraya. Eyvallah. Şehirinde. Oh oh, yeni adaylar mı çıktı? Beyler selamlar. Bugün birileri var mı? Yoktan. Tamam. Buradan birileri, birileri daha var. Kontrolü bir şekilde hareket etmem lazım. Dur. Mal gizem. Aa mal. Ma mal. Mal mal mal mal mal. Ma ma ya orospu çocuğu. orospu çocuğu ama bu da amına koyayım bu ne? O orospu çocuğu. Musun, <gülüyor> Neyse devam. <gülüyor> aç lan. Aç. Ah. Ya ama bak var? Allah aşkına şu bank dolmasın ya. He çok sıkıyorsun ya Timur sana girsin. Aç abi aç aç aç aç aç Ya yavşak o yavşak. O piç o Rus mu? Neyse. Neyse beyler ya küfür etme küfür etmem canını şaka bak. Başlayalım. Ha, aç. aç! Aç aç aç! Kaptım. Gizli gizli kaptım. <gülüyor> Kanka gel bak seni de götüreceğim. Gel gel gel. gel gel gel. Aman aman. Aman aman şu gizemi öldüreceğim ben ya vallahi. çıkalım. Hmm. Bas bas bas bas. Ya şu da çok küfür ediyor ya. Kapat şişeti. şeti. Eyvallah güzel kardeşim. lü şimdi ha merhaba mero köpüş ne yapıyorsun Köpke. ya Sağ Bir tane daha alalım. Biraz araç sürmek istiyorum. Maka bıktım şu... <gülüyor> oha Herkes araç sürüyor. Biraz şuradan hiç uğraşmaya değmez. Bak geliyorsunuz. İndiniz. Çıktınız. Bir. İki. Yine olmadı. Üç. Görüyorsunuz. Şundan yaptınız. Git git git git git git git. Git abi, git abi, git. Dur lan. Kah kah kah. Şimdi git git git git git. Al bakın buraya geldiniz. Burayı açmaları, polis, buraya açmalar için buraya kapının önüne gelince zaten hemen diye geli açıyorlar. Ben bunu öldürürüm diyorlar ama asıl gerçek sen onları öldürürsün. Bu ne alaka mesela onu bilmiyorum. Neyse aç kapıyı. Aç. Oğlum sen bana hediye misin ya? Sen bana hediye misin? Ne kaçıyorsun lan? Bak sana hediye yaptım. Görüyor musun? <gülüyor> Herkes kırılmaz. Herkes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 Sene bi git, sen de bir kaşınmışsın hafif Lan git lan tamam, bu da Şuradan biz de malız dur Aynen sen bir öl ben yedin Ya oğlum aç bu şey bu, Bak hadi Gelin gelin beyler gelin <gülüyor> Oğlum siz ne hep lan? Sen bi öl bakalım. Dur baba. Oh. Sen ne bu kadar kaçıyorsun lan? Toplit güzelmiş kanka. Merhaba Tamam Domaltıcam <gülüyor> Dur lan neyse Polis polis var mı? Ya vurma bak ah, Anladın mı vurma Dur bir çekil de. Ya yavşak Oğlum öldürsene şunu Hala gidip bir şey yapıyorsun. Oh. Ne yapıyorsun lan? Allah Allah bak. Şey yapıyorsun. Oha oha <gülüyor> oğlum ne yapıyorsun araba. Ağzına sıçtın ya kusura bakma. Hadi ben gidiyorum. Ya aç şurayı. Aç şuraya gidiyorum. Aç. Gidelim Beyza. Şimdi Eee dalalım şuraya dalalım be Oraya gitmeyeceğim şuradan açmalarını bekleyeceğim. Baya polis var mı bakalım. biraz ee, birazcık var. Açmasını isteyelim aç aç kapıyı aç kapıyı. Açın kapıyı. Ha açsana. Açır çok güzel öldüreceğim. Açın kapıyı açın kapıyı. Aç. Açın. Açın. Kapıyı açın. Kapıyı. Kapıyı açın. Kapıyı. Al bak şöyle durayım. Dur. Ya şuradan kapının üstüne çıkacağım lan. Hazır space'e ol. Açın kapıyı. Açın. Açın kapıyı girmek istiyem. Ya bak. sen de iyice sapıttın ha. Görüyor musun? Gizem abla. Al sana abla. Allah'ım geyiler abla diyorlar ya. Allah'ım ya. Sen dötsün abi. Vallahi yıdır dur oymuyor. oldu lan. Mu oldu lan. Ne, ne dünlänsen sen. Şer seni ne öldürdüler he he he bak sana böyle dayacağım dur baksana böyle dayacağım ah ah ah ah oh. Oh, gördünüz arkadaşlar e ee, neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone ol like atmayı unutmayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yine böyle videolar istiyorsanız dediğim gibi yorumları yazabilirsiniz. Açılma kısmına asker oyunu açtım. Onunla gelerek oyunu oynayın ya Görüşmek üzere bay bay. Hayşınız olun da. Senin güzel ablanız.